Merhabalar. 4 Şubat Pazartesi günü ee, bize ne gibi günlük etkiler bekliyor, ne gibi astrolojik gündemler var. Bunlardan bahsedeceğim. Ee, biliyorsunuz dün itibariyle Ay Kova burcuna geçmişti arkadaşlar. Bugün de Ay Kova burcunda seyrine devam ediyor olacak. Günün ilk saatlerinde özellikle biliyorsunuz Yeni Ay enerjisi hakim olacağı için bugün itibariyle kova burcunda bir yeni ay meydana gelecek yeni ay ne demekti ay ile güneşin kavuşum enerjisi demekti dolayısıyla yeni başlangıçlar için hem duygularımızın hem ideal ve hedeflerimizin ortak paydada buluştuğu bir takım yenilikler yaşayacağımız önemli gökyüzü olaylarıdır dolayısıyla aslında bugün oldukça e, önemli bir gün olacak. Haftaya bu yeni ayın enerjisiyle giriyor olacağız. Haftalık yorumlarda zaten yeni ayın etkilerinden bahsettik. E, hatta yeni aya özel ayrıca bir e, videoda hazırlamıştım. Şubat ayı burç yorumlarında da yeni ayın özellikleri bulunmaktaydı arkadaşlar. Evet e, yeni ay enerjisinden daha çok bahsetmek istiyorum bugün itibariyle. Kova burcunda gerçekleşecek olan yeni ay. Bize biraz daha artık hayata daha geniş bir perspektiften bakmamızı sağlayacak bir takım olaylar yaşatabilir. Teknoloji, uzay bilimleri, görünenin ötesi gibi konular daha çok dikkatimizi çekebilir. Özellikle Merkür'ün de kova burcunda olmasından mütevellit. Kova enerjileri oldukça hakim olacak. Daha sıra dışı, daha aykırı, daha özgürlükçü, daha bağımsızlık ihtiyacımızın yüksek olduğu dönemlerdir. Dolayısıyla... Kova ile alakalı, Kova Burcu ile alakalı ve 11. ev ile alakalı konular, konularda da yeni başlangıçlar yapmak için uygun zamanlardır. 11. ev dediğimiz zaman sosyal ortamlar, arkadaş çevremiz, organizasyonlar, topluluklar, kalabalıklar, gelecek hayal ve hedeflerimiz, büyük kariyer gelirlerimiz, büyük kazançlarımız, hayallerimiz, hedeflerimiz gibi... E, konulardır aslında 11. ev konuları e, kova burcunun teması da humanizm yardımseverlik e, toplumsal konulara farklı bir bakış açısı geliştirmek gibi e, aslında devrimci özgürlükçü bağımsız bir ruhtur kova insanları dolayısıyla e, toplum tarafından e, dışlanabilir toplum tarafından sıra dışı ve aykırı gözükebilir gerek kılık kıyafetleri, gerek düşünce tarzları, gerek kendilerini ifade ediş biçimleri açısından olsun. Ama oldukça zekidirler. Zekaları sadece çok farklı bir ikizler zekası gibi değildir. Onlar her zaman bütünü görmeye yönelik daha çok çaba sarf ederler ve dolayısıyla farklı bir algıları vardır. Hayatı farklı bir pencereden gözlemlemeyi tercih ederler. Dolayısıyla biraz aykırı ve sıra dışı olarak kabul edilirler. Günün ilk saatlerini sabah saatlerinde ee, yeni ay enerjisi her ne kadar girsek de tam yeni ay gerçekleşmemiş olacak ve ayın Uranüs'le e, geçtiğimiz gün de e, etkili olan açısı, sert açısı devam ediyor olacak arkadaşlar. Duygusal durumlarımızda dengesizlikler, ani ruhsal değişiklikler, kendimizi bazen çok enerjik, bazen yorgun hissediyor oluşumuz gibi durumlar söz konusu olabilir. Ani alınan haberler e, can sıkıcı olabilir. Biraz gergin bir enerjiyle Başlayabiliriz ee, özellikle bu e, pazartesi günü ve haftaya. Aynı zamanda e, pazartesi günü önemli bir gelişim olarak Venüs Oğlak Burcu'na geliyor arkadaşlar. Venüs'ün Oğlak Burcu transiti e, artık önümüzdeki süreçte e, etkili olacak e, bir transittir. Zaten haftalık yorumlarda da bundan bahsetmiştim. Venüs Oğlak Burcu'ndayken daha çok kariyer konularına, iş alanlarına İşimizle alakalı hususlara dikkat ederiz ee, ve e, artık o uçarı Venüs yaydaki getirilen uçarı gezgeziyim, tozeyim, tozayım, yiyeyim, içeyim, biraz daha keyfime bakayım, rahatıma bakayım enerjisinden çıkacağız. Daha sorumluluklarımızı bilir, daha çok e, çalışma yönelik hedefler koyan e, duruma geçeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla kariyerde başarı elde etmek için Venüs Oğlak transitini kullanabiliriz. Güzel kariyer gelirleri elde edebiliriz. Güzel paralar kazanabiliriz. Özellikle iş kurmak, ne bileyim bir projeye başlamak, yeni bir kazanç kapısı aralamak gibi konular gündeminizde ise Venüs Oğlak transitini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Venüsün aynı zamanda Uranüs ile güzel bir açısı bulunuyor. Haftalık yorumlarda da bahsetmiştim dolayısıyla venüs oğlakta olmasından mütevellit ani, ani bir iş fırsatı ani bir iş teklifi güzel iş işle alakalı gelişmeler yaşayabilirsiniz kariyerinizle alakalı sosyal konumunuz itibarınızla alakalı evlilik teklifi alabilirsiniz e, sosyal durumunuzun değişeceği bir takım e, teklifler alabilirsiniz. Bunlar ani ve sizi şaşırtan hoş sürprizler olacaktır. Özellikle venüs uranüs arasındaki bu açıdan mütevellit. Veyahut e, iş arkadaşlarınızda, iş ortamınızda birinden e, hoşlanabilirsiniz. veya o kişinin sizden hoşlandığını öğrenebilirsiniz. Bu tarz gelişmelerde venüs uranüs arasındaki bu güzel açıdan mütevellit yaşanabilir arkadaşlar. Evet e, ve günün ilerleyen saatlerinde Kova burcunun 15 derecesinde yeni ay bizleri karşılıyor olacak. Ve Merkür'le çok yakın bir orpla kavuşum derecesinde Merkür yen bir yeni ay demiştik zaten. Yeni ayın linkini sağ tarafa bırakırım. Oradan detayları dinleyebilirsiniz. Yeni ay demek yenilikler demek 15 derecede gerçekleştiği için tamamen ikinci dekana yönelik bir takım durumlar söz konusu. Demek ki artık bazı şeylerin kararını verdik ve onunla ilgili düzenlemeler yapıyoruz. Onunla ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz. Belki bu daha evvelden düşündüğümüz projeleri artık hayata işleme koymaya yönelik bir gökyüzü gündemi olabilir arkadaşlar. Çünkü derecesi de önemlidir gerçekleşen yeni ayın. Artık tohumlar atıldı ve filizlenmesini bekliyoruz gibi düşünebiliriz. Zaten tek tek burçlara yönelik yorumlarını ben haftalık yorumda ve özellikle yeni ay videomda yapmıştım. Oradan dinleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu yeni ay ile beraber haftaya farklı sıra dışı Şubat ayının gündemini oluşturacak. Özellikle ilk yarıda güzel kararlar alıp ilerleyebileceğimiz bir takım durumların önünü açan yeni ayı deneyimliyor olacağız arkadaşlar. Umarım. Hepimiz için çok güzel bir e, etkileşim olur. E, evet e, günlük e, burç yorumlarından bahsederken ayın diğer açılarından çok fazla e, bahsetmeyi de uygun görmüyorum. Jüpiter'le de çok güzel bir açısı var bu yeni ayın. E, zaten bolluk, bereket, yenilik e, bir takım insanlar tarafından, nüfus sahibi insanlar tarafından destekleneceğimiz de gösteriyor. Ama e, böyle büyük bir olay varken, böyle büyük bir gökyüzü gündemi varken Ayın birkaç saatlik açısının etkisi tabii ki çok da belirleyici olmayacaktır. Dolayısıyla eğer manevi olarak güvendiğiniz manevi bir lider veyahut anneanneniz, babaanneniz gibi tecrübesine, deneyimine güvendiğiniz bir takım kişiler varsa... Onların deneyimlerinden, tecrübelerinden de yararlanabileceğiniz bir süreç olacak arkadaşlar, güzel destekler alabileceksiniz, güzel enerjilerle, bereket enerjisiyle, bolluk enerjisiyle bu yeni ayı karşılayabileceksiniz. Özellikle Merkür yiyen bir yeni ay olmasından ötürü iletişimle alakalı konularda artık belli bir mesafe ve yol kat edebileceğiz. Güzel anlaşmalar, güzel imzalar, güzel kontratlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Teknolojiyle ilgili çalışmalar yapmak isteyen birisiniz mutlaka bu yeni ayın enerjisini ve etkisini değerlendirin. Uzay bilimleri, astronomi, astroloji, gökyüzüyle alakalı bir takım olaylar, sosyal ve toplumsal bir takım örgütler ve organizasyonlar, siyasi meseleler, sosyal meseleler, e, gönüllülükle alakalı bir takım projeler gibi gündemler eğer hayatınızda e, önemli ve etkiliyse ve bunlarla alakalı bir başlangıç yapmak gibi bir e, durumunuz ve gündeminiz varsa bunlarla alakalı gerçekten güzel fırsatlar elde edebilirsiniz. Jüpiter'in de vereceği destekle beraber Esasında arkanızda manevi bir gücün, manevi bir desteğin olduğunu da hissedeceksiniz. Bu bir insan olabilir, maddi bir destek olabilir. Aynı zamanda sizin içsel manevi gücünüz, motivasyonunuz da olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla Şubat ayının özellikle ilk yarısındaki bu güzel... E, enerjileri değerlendirelim. Ocak ayının artık etkilerinden sıyrılalım. E, özgürleşmek istediğimiz, bağımsızlığımızı ilan etmek istediğimiz benim de bu konuda bir fikrim var. Benim de şöyle bir projem var diye belirtmek istediğimiz konularda artık e, yumrunuzu masaya vurun. Ve gerekli imzaları, gerekli e, işlemleri yapın. Çünkü bunlar için gerçekten destekleniyor olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Evet, e, oldukça yoğun bir pazartesi gündemi bizi bekliyor olacak. Oldukça yoğun bir haftaya giriyoruz. Ama açılarımız genel olarak güzel ve e, enerjiler genel olarak e, diğer e, dönemlere, diğer gökyüzü olaylarına göre geçirmiş olduğumuz daha akışkan ve daha rahat. Dolayısıyla bu dönemi mutlaka güzel bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, diğer videolarda görüşmek üzere. Diğer günlük videolarda ve kova burcu ile alakalı, kova burcu yeni Ay ile alakalı bir iz, yapmış olduğum videoyu izleyebilirsiniz. Şubat ayı burç yorumlarını da bahsetmiştim. Ee, umarım gününüz çok güzel geçer. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.